Evet arkadaşlar yeni videoma hoşgeldiniz. Şimdi de boğunun logosunu çizeceğiz. Biraz önce zaten Jenga'yı çekmiştik. Beğenirseniz yine devamını getireceğim demiştim. Şimdi boğunun logosunu çizeceğiz. İlk önce ortaya bir tane yıldız yapıyorum. Zaten biliyorsunuz bu roster oynayanlar. Boğunun logosunun ortasında bir tane yıldız var. 3000 kufada açılıyor. Şöyle. Ben yıldızla kötü çizerim normalde. Büyük yıldız ama. Elimden geleni yapıyorum. Aptal bir şey oldu bu. Bakın. Ya bu ne ya? Deeps gibi bu nedir ya? <gülüyor> Kötü işte. Ama yapıyorum. Yıldızın içini boyayalım. Bu arada arkadaşlar ee, bu son olacak. Çünkü neden son olacak diye ee, sorarsanız bazıları diyor ki sıktı artık yeter başka bir şey yap falan diyor. Ben de arkadaşlar o yüzden artık Jenga serisini başlattım. Yani bu onunkini yaptıktan sonra bir daha yapmayacağız. Ya, başka logü yok. Ama eğer ki devam etmesini istiyorsanız devam et. Ekran paylaşarak video çekemiyorum bilgisayarım arızalandı tamir etmeye çalışıyorum şu anda bakacağız. Yıldızın işini boyadık şimdi çerçeve yapıyoruz. Bildiğiniz başlık zaten başka bir şey yok yani boynun dokusunda basit bir şey. Tamam. Tabii hemen boyuyorum. Nasıl bitti yaa? Açalım. Tamam. Göremiyorsunuz değil mi? Şu kadarını boyadım. Tamam. Ne çabuk bitiyor Çok hızlı bitiyor arkadaş yoksa Hayır bu kadar olmaz Az bir şey kaldı zaten Evet. Şöyle oldu. Görmüş olduğunuz gibi. Sarı rengi belli olmuyor. Belli olmadığı için de çok iyi göremiyorsunuz. Tabii ki. Çünkü sarı bir renk değil yani bence. Beyaz gibi bir şey gözükmüyordu. Bakar mısınız? Kalem bu kadar yetti arkadaşlar. Her yerde bir sürü beyazlıklar var. Kapatamıyorum. Uç yetmiyor çünkü. Aç aç kalem tıraşla. bir yere kadar. Şu şekilde... Oldu bu omuzun logosu. Dediğim gibi şöyle çizdiğim yere koyayım. Ee, bundan sonra daha logo gelmeyecek. Son logomuzu da çizmiş olduk. Ee, bundan sonra yine Jenga e gelecek. İzlemeyi unutmayın. Bu arada e, bu seferki domino taşını daha farklı şekilde yapacağız. Böyle malzemeli falan yapacağız. Yani mesela atıyorum yerlere kitap koyup şöyle rampa şeklinde koyacağız kitapları. taşları böyle böyle dizeceğiz. Sonra öyle arkasından itip düşeceğiz arkadaşlar bu seferki daha farklı olacak izlemeyi unutmayın ve bay bay